Mars küresel araştırmacı uzay araçları, 8 Dünya yılından beri Mars'ın yörüngesindedir ve 5 Mars yılından beri Mars yüzeyinde atmosferi incelemektedir. Mars atmosferi oldukça hareketli bir yapıya sahiptir ancak her yıl kendini bir şekilde tekrar eder. Elsium-Mons volkanının etrafında oluşan sarmal bulutların ilk görüntüleri gösteriyor ki, 3 yıl boyunca bu dağın etrafında neredeyse birbirinin aynı bulut oluşumları gerçekleşmiştir. Termal emisyon ölçme cihazı, atmosferdeki toz içeriğinin basınç ve derecesini ölçer. Bu ölçümlerde, bu şekillerde renk kümeleri olarak gösterilir. Bu kalıplar, Mars güney kutbundaki kuru buz ya da karbondioksit yüzeyinde şekillenen kalıplardır. Tekrarlanan gözlemler, bu köşeli çukurların her yıl 3 metre genişlediğini göstermiştir. Bunlar, Mars atmosferinin ısındığını ve kutuptan atmosfere, karbondioksit kaybı olduğunu iddia etmektedir. Bir sonraki görüntü, kum tepesi üzerindeki bir su kanalı oluşumunu göstermektedir. Bu su kanallarının, karbondioksit buzu ya da kum tepesi altında kalarak donması ve kış boyunca kumla kaplanması ve daha sonra ısınmaya başladığında açığa çıkıp, kumun yüzeyinde su gibi hareket etmesi sonucu oluştuğunu düşünüyoruz. Sıradaki görüntü grubu 1976'daki Viking görevinden bir kareyle başlıyor. Mars küresel araştırmacısından gelen ortadaki görüntünün ortasında karanlık bir krater göstermekte. Sağda aynı ayrıntıları çeken görüntü bu kraterin zamanla solduğunu gösteriyor. Bu solma oranı zaman tahmini için kullanıldı ve bu kraterin muhtemelen 1980'lerde olduğunu göstermekte.